Herkese selamlar. Ben astrolog Arif Aydın. değerli arkadaşlar bugün sizlere astrolojide kullandığımız gezegen, güneş, ay gibi isimlerin farklı kültürlerde ve farklı dinlerdeki karşılıklarından sizlere bahsedeceğim. Evet yanlış duymadınız. Astroloji sadece Roma kültüründen ibaret terimler içeren bir bilgi kaynağı değildir. Ve astroloji kadimdir ve bu kadim bilgi aslında birçok dinde farklı isimlerle anılır. Özellikle de İslamiyet'te ...ya da İslami literatürdeki isimlere şu anda kullandığımız literatürden farklıdır. Gelin bunlar nelermiş neler değilmiş sizlere bunlardan bahsedelim. Evet değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi astrolojide bazı isimler var. İşte savaş tanrısı Mars... İşte aşk tanrısı, venüs vesaire gibi isimler. Biz bunlara astrolojik bu bilgileri arkadaşlar bu tarz isimlerden çok hoşlanmıyoruz. Biz derken özellikle de İslami literatür konusunda daha fazla bilgiye sahip insanlar bu alanlardan çok da hoşlanmıyor arkadaşlar. Çünkü orada aslında kastedilen isimlerin ifade ettiği anlamlar normal anlamların biraz dışında ve onlar bizim kültürümüze geçerken farklı isimlerle anılıyor olunuyor. Evet şimdi ilk önce biz dünyalı olduğumuz için arkadaşlar dünyadan bahsedelim. Latince'de arkadaşlar terra dünya demek. Hani terrarium diye bir isim duymuşsunuzdur. Terrarium hani akvaryum gibi bir camın içerisine bitki yerleştiriyorlar ve orada yosunlar ya da değişik bitki türlerini yetiştirebiliyorlar terrariumu. Terra biraz da ormanımsı bitki örtüsü anlamına da geliyor. Ve bu latince'de terra arkadaşlar yeryüzü bitki ölçüsü ve yeryüzü anlamına geliyor. Greçke de arkadaşlar greçke dediğimizde greçka değil tabii ki greçke yani Yunanca anlamına geliyor. Yunanca'da Gaia kelimesini duymuşsunuzdur. Gaia yeryüzü demek. Geoid diye bir kelime vardır. Hani dünyanın biçimi nedir dediğiniz zaman geoid biçimindedir derler. İşte o geo da greçkedeki karşılığıdır. Ve hatta şunu söyleyeyim. E ee, haritalar vardır, heliosentrik haritalar vardır. GEO arkadaşlar Greçke'de dünya demek. HELO da helos'tan geliyor, Helios'tan geliyor. O da güneş. Ee, ve burada hani GEO kelimesinin geoit ya da geosentrik GEO kelimesinin kökeni Greçke'de Greçkedek yani Yunanca'daki dünya anlamına gelen GEO kelimesinden e, geliyor. Evet. Arapçada ise arz kelimesi yeryüzü demek arkadaşlar. Toprak anlamına geliyor. Ve toprak ve yeryüzü hani Kur'an'da geçiyor bu kelime. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi diyor. Mesela birçok ayette. Ya da işte Allah'ın arzı. E, arz ve semavat. Bunları çokça duymuşsunuzdur. Semavat gökyüzü demek. Le dünya anlamda düşünce dünyanız demek. Zihinsel anlamdaki. Diğer anlamda işte arz arkadaşlar yeryüzü dünya anlamına geliyor Arapçada. Biz tabii ki Müslümanlar e, İbrani diniyizdir aslında ve Hz. İbrahim çocuklarının hatta bir kitap da vardır. E, Hz. İbrahim'den sonra işte Yahudilik, ondan sonra Hristiyanlık ve ondan sonra İslamiyet e, yer alır ve versiyon 3 olarak en gelişmiş ve en e, her türlü konuda bilgi verilen Kur'an-ı Kerim vardır. Ve burada İbranice dolayısıyla da İslamiyet'in kökenleri bakımından önemlidir. Çünkü İslamiyet'te arkadaşlar Kur'an'da Sümerce e, kelimeler var. Sümercenin Akatça karşılıkları olan kelimeler var. Ben bir ara bu konulara çok kafayı takmıştım ve e, Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'deki Sümerce ve Akatça kelimeleri araştırmıştım. E, mesela bir örnek söyleyeyim size ki bunu ben keşfettim dünyada. Marduk kelimesini biliyorsunuz. İşte Marduk'la alakalı bir sürü şeyler yazılıyor, çiziliyor falan filan. Marduk kelimesini Sümerce'den Akatça'ya çevirdiğiniz zaman Akatça'daki karşılığı Amarut'u arkadaşlar. Bakara 102'deki Harut ve Marut kelimesini biliyorsunuzdur. Harut ve Marut'ta Marut kelimesinde orada e, konunun ne olduğuna bu bölümde girmeyeceğim. Merak eden açar bakar Bakara 102'de ne yazıyor. Harut ve Marut'taki arkadaşlar işte orada büyü sihri öğreten iki tane melekten bahseder. Biz insanlara fitne fesatlık yapmayın demedikçe bunu öğretmezdik şeklinde ibareler vardır. Oradaki Harut ve Marut kelimesindeki ve Marut, ve'den sonra Elif düşürüldüğü için ve Amarut'u arkadaşlar. Oradaki Elif'i düşürmezseniz Harut ve Amarut'u şeklinde olması gerekiyor. Ve Oradan Elif'i düşürdüğünüz zaman Harut ve Marut oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla Marduk kelimesini Akatçaya çevirdiğinizdeki Amarut'u Kur'an-ı Kerim'deki Bakara 102'deki Amarut'u Ma Marut aynı e, kaynak ve kökenden diyebiliriz. Yani bunu niye anlattım? Burada yani İbranice'ye geldiğimiz için ondan dolayı anlattım. Yani buradaki e, Arapça ve İbranice e, kökenler arkadaşlar birbirine alakalı diyebiliriz. Hani kökence diyebiliriz. Çünkü daha e, öncesi de Sümerce ve Akatçaya dayanıyor. Çünkü İbranice bile Sümerce ve Akatçaya ye göre yeni arkadaşlar. Şimdi devam edeyim. Sanskritçe'de jagat kelimesi yeryüzü anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi luna kelimesine geldik. Luna ne anlama geliyor size ondan bahsedeyim. Luna, lunaris, lunar mesela lunar ay fazları vardır arkadaşlar. Lunar fazlar. İşte Lunar ay demek yani Luna kelimesi ay demek. Hani Ala Luna diye bir şey vardı, reklam vardı ama bunun onla alakası yok ama o da ay demek. O da anne anlamına geliyor. Onlar da Luna'dan oradan esinlenmişler. Hatta bizim akademimiz Lunaris Astroloji Akademisidir arkadaşlar. Luna e, bu şekildedir arkadaşlar. Tamam mı? Yani Luna ay demektir ve Luna'nın e, Greçke'deki yani Yunancadaki karşılığı Mene oluyor. Arapçadaki karşılığı da kamer. Hani Yasin suresine geçiyor ya vel kamerâ gaddernâhu hatta Adekel âdekâl il Kadim diye ayın menzilleri bir menzilde ayın menzillerinden bahsediyor. Ay diyor bir yörüngede kendisine tayin edilen bir yörüngede ve kaderde ilerler diyor. İşte orada ay kamer kelimesi orada kameradan kamer geçiyor. Aynı şekilde kamerun komor adaları komorlar e, ay ülkeleri anlamına gelir arkadaşlar. Bunlar da hep Arapçadaki kamer kelimesinden türemiş isimlerdir. Kamer ay demektir arkadaşlar. İbranice'de Levanna şeklinde Levanna şeklinde ayın karşılığı. Sanskritçe'de Çandra Çandralar ya da Çandra diye hani o konulara merak olanlar zaten e, ne yaptı? Hani o, o alanda çok böyle merak duyanlar biliyordur mevzuyu. Merkuryus'a geldiğimizde Merkür arkadaşlar biliyorsunuz astrolojide zihinsel faaliyetleri ifade ediyor. Düşünme ve zihinsel yapıları Merkür olarak biliyoruz ve Merkür'ün e, zaten ezoterikte e, ve kimya simyadaki karşılığı da cıvadır ve Merkür kelimesinin İngilizce karşılığı da cıva anlamına geliyor. Mercurius Latince'deki adı arkadaşlar. Mercurius ve Merkür e, biliyorsunuz Hermes. Yani çünkü Başak ve İkizler burcunun e, yöneticisidir aynı zamanda ve Hermes de aynı kişidir. Merkür ve Hermes aynı kişidir. E, ve bu Hermes, e, bu işte hermetik bilimler, hermetik ilimler de biliyorsunuz bu şekilde an anılıyor. E, ezoterik bilgiler, hermetik bilgiler. İşte bu Hermes arkadaşlar çok aslında özel bir e, kişi diyelim ama insan değil. Nereden anlıyoruz? Çünkü ee, mesela Hazreti İdris'in de Hermes e olduğunu söyleyen, iddia eden e, konular vardır. Görüşler vardır diyelim daha doğrusu. Benim yaptığım araştırmalarda Hermes e, İdris'in aynı kişi olmadığı, Hermes'in İdris yani Hermes'in insan olmadığını e, söylemek mümkün. Hermes'i e, kültürlerde daha çok vahiy getiren melek olarak e, isimlendirmek daha yerinde ifade edilebilir. Yaptığımız araştırmalarda bunlara biraz karşılık geliyor çünkü. Arkadaşlar Merkür'ün Grechke'deki karşılığı Hermes, e, Yunanca'daki yani ve 3 Hermes'ten bahsedilir. Size onu da söyleyeyim. E, Hermeslerin Hermesliği diye bir kitap vardır. Yani bu Hermes Mısır kültüründe de var, daha sonraki başka bir kültürde de var. Yani 3 ayrı asırda Hermes var. Çünkü Hermes, e, tek bir Hermes yok ya da tek bir Hermes farklı zaman dilimlerinde de yaşıyor. Yani size öyle söyleyeyim yani. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bunun çok detayına bu burada girmeyeceğim. E, çünkü o konuya girdiğimiz zaman iş Anuakilere falan uzuyor. Ondan sonra e, hani katılan var, katılmayan var. Ama bunlar hep araştırma yani bunlar tabii %100 kesinlikle alakalı konular değillerdir. Bir görüştür, teoridir. Anuakik vesaire konusu da dahil. Arapçada arkadaşlar Merkür'ün karşılığı Utarit'tir. Utarit gezegeni olarak bilinir. Karşılığı Utarit'tir. İbranice'de Kokap sanskritçede ilginçtir budaya karşılık geliyor Hani budanın söylevleri, budanın insan hayatına faydaları budanın insan hayatıyla ile alakalı sözleri vardır. Hatta bazı görüşlere göre değerli arkadaşlar Bu vakti zamanında yaşamış işte budalar işte buna benzer eflatunlar şunlar bunlar belki de yaşadıkları dönemin Hani peygamberleriydi. E, ama insanlar sonradan onlardan aldıkları bilgileri e, işte e, putperestliğe çevirdi şeklinde görüşler de vardır. Yani burada da baktığınız zaman arkadaşlar Merkür'ün Sanskritçe bu da olduğunu görüyoruz. E, Arapçadaki karşılığı Utarit, Yunanca'da Hermes, İbranice'de Koka. Venüs aşk gezegenine geldik arkadaşlar. Venüs biliyorsunuz aşk gezegeni. Ve Venüs'ün Yunanca'daki adı Papi hani e, papi diyeceğim ama venüs gerçi işte bu günancadaki karşılığı papi arapçadaki karşılığı zühre hani bu zührevi hastalıklar vardır arkadaşlar zührevi zührevi hastalık neydi kadın hastalıkları İşte bu zühre yıldızıyla alakalıdır kadınlıkla alakalıdır arkadaşlar dişilikle alakalıdır ve bazı eski arapça kaynaklarda işte zühre yıldızının özellikle muhiddin arabinin e, saatlerin astrolojisi kitabı e, vardır eee Hani bu içinizde bazı kendini bilmezler diyelim. Hiç yok astroloji caiz değildir falan diyen tipler var. Yani Muhittin Arabi'nin saatlerinin Astrolojisi adında bir kitabı var. Yani bazı kişiler demek ki Müslümanlık'ta Muhiddin arabi de geçmiş ki adam caiz değil diyor. Yani bile hatta bırakın şeyi Kur'an'da burçlar diye sure olmasına rağmen bunu söylüyor. Burada şunu da söyleyeyim. Astroloji bir dal. Ve bu dalın içerisinde iyi insanlar var, kötüleri var, yanlış anlatanlar var, bilgileri yanlış verenler var, az bilen var, çok bilen var, kendi yaptığı işi astroloji ismi takmış olanlar var ama ile alakası olmayanlar var. O yüzden de tabi her 10 on parman onu bir değil, her sektörde olduğu gibi. Ee, yani bunu da böyle e, söylemiş olalım ama bunu hani dinden referans gösterip bazı insanların yaptığı yanlışları. Dine mal etmemek adına bunu söylüyorum. Yaptıkları yanlış konular kendileriyle alakalı. Ve Kur'an'daki astroloji ayetleri de e, NASA'ya torpil olsun diye inmiş ayetler değil. Oradaki her cümlenin zahiri, batini ve e, yani deyimsel anlamları da var. O deyimsel anlamlarının insan hayatında karşılıkları var. Sadece mesela Fahrettin Errazi şöyle bir cümle söyler bir tefsirinde. Der ki e, Ayetin nazil olduğu, ayetin nüzül sebebi, ayetin nazil olduğu sebebe tahsis etmek için değildir der. Yani bu dönemde eskiden bunlar yaşamış, şunlar olmuş, Ebu Leheb ölmüş, işte bu bu beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz diyor. Oradaki konunun diyor, sizin hayatınızdaki karşılığıyla alakalandırılması gerekir diyor. Ama tabi bunun için de çok ciddi bilgiler gerekiyor. 700-800 yıllar sonra yani daha sonraki dönemlerde yapılmış bilgilerden elde edilen mealler, tefsirler Maalesef o dönemin yaşayan halkının anladığı gibi bizim anlamamızı sağlayamıyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Zühre'de, Zühre de Zühre'nin Arapça olduğunu öğrendik ve Noga Noga da İbranice'deki karşılığı Sanskritçe'deki Shukra Shukra Sanskritçe'deki karşılığıymış değerli arkadaşlar. Evet Latince'ye geldik arkadaşlar. Sol Latince karşılığı sol olan yani Solaris. Bilirsiniz hani Solaris isminin duymuşsunuzdur. Solar plexus Hani Solar Plexus diyor. Neden Solar Plexus arkadaşlar? Çünkü e, sol güneş demek. Yani Latincedeki sol kelimesi güneş demek. Hatta bu bu e, işte Zeta, Kuli falan bir şeyler var bu uzaylılar falan. Onların e, bizim gezegene taktıkları isim Sol'u mesela. Hani güneş sistemine Sol diyorlar Solaris'ten ötürü. Üçüncü gezegen olduğu için de o şekilde isimlendirmişler. Ve Sol e, kelimesi böyle. E, ve arkadaşlar Solaris, Sol buradan geliyor Latince. Bunun Greçkedeki yani Yunanca'daki karşılığı da Helios arkadaşlar. Hani size dedik ya. Mesela doğum haritası çıkartılırken heliosentrik haritalar vardır, güneş eksenli haritalar vardır. Bir de geosentrik haritalar vardır. Biz dünyada yaşadığımız için geosentrik harita kullanmak zorundayızdır mevsimsel astroloji için. Ama biz uzaylı olsaydık solaris yani heliosentrik kullanmamız lazımdı. Yani burada hesa şey, program hesaplarken güneş eksenli de hesaplayabiliyor. Dünya eksenliği de hesaplayabiliyor. Bizim konumuz dünya olduğu için de böyle bir durum var. Yani he, biz geosentrik harita kullanıyoruz. Evet bu sol helios. Bunun arkadaşlar Arapçadaki karşılığı şems. Şems arkadaşlar. Şems güneş demek. Şems-i tebrizi vardır bilirsiniz. Şems-i tebrizi. Tebriz de, tebrizin güneşi anlamına geliyor. Şems güneş demek. Arapçadaki karşılığı. Ee, ve hani mesela güneş dürüldüğü zaman hani yine Kur'an'da geçen bir kelimedir arkadaşlar Şems ve e, İbranice'deki karşılığı Şemeş arkadaşlar görüyorsunuz Şemeş'te İbranice'deki karşılığı bir de burada ben ufak daha bir bilgi vereyim ee, Anunnakilerin e, soy ağaçlarında inanla Venüs'e tekamül ediyor arkadaşlar ee, bunların e, kardeş bunlar Aslına bakarsanız ayın çocukları ve sin tapınağı vardır tamam mı sin sin ay anlamına da geliyor ve bu sinin çocukları var bunların çocuklarından bir tanesinin adı Samaş Samaş Şems hepsi bunların aynı güneş demek aynı Samaş Apollon'a tekamül ediyor Yunan mitolojisinde yani demek istediğim şu ki bu e, varlıklar insan ya da değiller ya sonraki dönemlerde de yaşamaya devam ettiler ya da e, aynı o kült e, kulaktan kulağa yayılaraktan sonraki nesillere aktarıldı. Bu da iki tane görüş var bu konuyla alakalı. Yani benim görüşümün hangisi olmasından ziyade hani farklı farklı görüşler var ki bunları ben size aktarıyorum. Neden bunun lüzum var? Çünkü Sin Tapınağı bir Urfa'da var, ikincisi de Mekke'de var arkadaşlar. Ve Kur'an'da da Yasin suresi var. Yani Sin diye başlıyor ki o aynı zamanda o hurufu mukaddalar Kur'an'daki surelerin bir çeşit gramer bilgisini içeriyor. Yani oradaki konunun Gramer olarak nasıl anlaşılması gerektiği bilgisini veriyor. Bu Şems Samaş kelimesinden sonra bunun Sanskritçe'deki karşı yılda arkadaşlar Surya imiş. Evet geldik Mars'a. Mars işte savaş tanrısı filan adı verilen Mars. Bu da içimizdeki öfke enerjisini gösteriyor kuvve olarak arkadaşlar. Latince adı Mars. Greçke'deki yani Yunanca'daki adı Ares. E, Ares olarak is geçiyor. Arapçadaki karşılığı da Merih. Merih yıldızı olarak e, geçiyor ve mesela Merih günü salı günleridir. Yani e, Koç ve Akrep Burcu günüdür salı. Merih olarak geçer arkadaşlar. Arapçadaki karşılığı. İbranice'de Madim. Sanskritçe'de Mangala. Latincede Jüpiter'e geldik arkadaşlar. Jüpiter Latince ismi zaten. Greçkedeki Zeus. Bu ee, Zeus'un işte hikayeleri vardır. Hayvan kılığına girer falan. Ee, i̇şte Jüpiter, hani bolluk bereket filan şeklinde yay burcunun yöneticisi biliyorsunuz. Onun işte Yunanca'daki karşılığı da Zeus. Arapça'daki karşılığı ise müşteri gezegeni. Bakın hocam niye müşteri gezegeni? Müşteri çok böyle basit bir isim gibi değil mi? Şöyle ki, hani bolluk bereket anlamına geliyor ya. Bu Perşembe gününe tekamül eder. Yani Perşembe günü e, Jüpiter günüdür. Ama biz Jüpiter değil de müşteri günü olarak isimlendiriyorlarmış. Bizim işte İslam literatüründeki astrolojik bilgilerde müşteri gezegeni. Mesela işte bir dua okunacak ya da müşterilerle alakalı çalışmalar yapılacağı zaman Perşembe günü daha çok tercih ediliyor. O günü daha çok kitleye ulaşabilmek ya da daha fazla satış yapabilmek. hani Bu şekilde değerlendiriyorlar. Böyle bir tarafı var. İbranice'deki karşılığı tezedek. Sanskritçe'deki karşılığı da biriş, Birişaz Pati arkadaşlar. Birişaz Pati. Evet geldik arkadaşlar. Satürn. Satürn de cumartesi gününe dek tekamül ediyor. Satürn'ün Latincedeki adı Satürn. Greçke'deki Yunanca'daki adı Kronos. Arapça'daki adı da Zuhal. Zuhal Yıldız'ı. Evet arkadaşlar. Zuhal Yıldız'ı Cumartesi gününe tekamül eder ve Cumartesi günü eğitim günü olarak daha uygun bir gündür. E, astrolojik anlamda. E, Zuhal e, biliyorsunuzdur. Hatta Zuhal isimleri de vardır. Aslında Zuhal Satürn'e tekamül ediyor. Çok da e, yani tatlı, güzel bir anlam ifade etmiyor Satürn bakımından. Ama Zuhal böyle bir e, şeyi ifade ediyor. Zuhal'in İbranice'deki karşılığı da Şabbatay. Şabbatay, Sanskritçe'deki karşılığı da Shani. Şimdi hocam bazıların isimlerini söyledin, günlerini söyledin, bazılarını söylemedin. Arkadaşlar, Luna pazartesi günü, ay günüdür. Merküryus çarşamba günüdür, tamam mı? E, çarşamba günü, hermetik gündür ve e, Merkür günüdür. Venüs, cuma günüdür arkadaşlar. Sol, pazar günüdür. Tamam mı? Biz mesela hani Sunday diyoruz ya İngilizce. Sunday güneş anlamına gelir. Sunday güneş günü anlamına geliyor. Mars günü salı günüdür arkadaşlar. Ve akrep e, burcu günüdür. Yani bunun burçlarını da söylemek gerekirse ay yengeç günü. Pazartesi oluyor. Mercurius, Merkür Merkür ikizler ve Başak çarşamba gününe tekamül ediyor. Terazi ve e, boğa Aynı şekilde Perşembe gününe tekamül ediyor. Sol yani Sunday Pazar günü Pazar gününe tekamül ediyor ve Aslan Burcu gününe tekamül ediyor. Mars'ta Akrep Burcu ve aynı zamanda Akrep Burcu ile Koç Burcu günü, Salı günü olarak bilinir. Yine Jüpiter arkadaşlar Perşembe günüdür ve Yay günüdür arkadaşlar ve Balık günüdür. De denilebilir ee, Jüpiter için Satürn'de cumartesi günüdür arkadaşlar gün olarak evet arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum astroarif.com'da e, baya sizler için bilgiler hazırladık Yine e, astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Doğum haritası danışmanlıkları ile alakalı bilgi için WhatsApp'tan 0543 2090 444 WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde hangi konuları ele almamızı isterseniz bunları bize yazabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.